Merhaba ben, ben Jesus Türkiye Squad. Ya. Evet, canlarım biraz ekran ışığı evet, düzur düzeliriz ya, ne, ne oldu? Ha? Ne oldu? Hı -hı. Bir şey. Problem? Problem yok. Bu ne Tamam arkadaşlar, tamam um, bilmiyoruz. şarkı Çifti. mi? Bilmiyoruz yani. Emin Gel kurtar Ha, Comans. PUBG kıyafetler yani geliyorlar. Evet, PUBG. PUBG'nin fikri işte. Evet. Come and save. Hı? Hmm? Oh, gel kurtar. Yeah. New States Yani arkadaşlar he heyecanlıyız yani sizce ki siz, siz bilmiyoruz. Hmm. Evet. Um, abone ol, videoyu paylaş. It's the it's the Ve bas, subscribe'a bas. Be Videoya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Allah korusun. Hadi oh, okay. Hadi abi. Rey baba. O. Yaklaşıklaşkle geldi ağladı ama salata Ve onu gördük ama bizi görmedi. Oh, çok tatlı ya. Hmm. Ayşe. Yok bu şey ya. Galiba annenin j'i. Anne öyle çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, Keşke sana öyle bir anlam anlamıyoruz anlamıyoruz çao. Bu bu. Hı hı. Yani Keşke salak Ama gelecekte büyük bir ne? Ali mi fragmanı gördünüz mesela Yanımda olmana ihtiyacım var Oo, öyle gibi sürün evet, evet, evet hepsini yani PUBG çok seviyorlar evet evet evet yani en yani, ilk yani game, ilk uh, Gerçekten PUBG Kanka pop joiniyosu. Yani, <gülüyor> yani kızlar her, her herkes. Yani, herkes. Oh yeah. Alıp vurup vur. vur. vur. Wow. Ama enerji çok yani. Evet. Çok. Yani biraz... e e enerji yandan geodiler gibi yani. Hımm... Ne bileyim Ooo, oh, bahanemiz yok Oh, okay, çok güzelsin Çarpı. Çok güzel Güzelsin yani Bak ya ya o güzel değil mi ya? Çok güzel Aha. Oh, Colorfest, colorfest. Oh! Wow. Transition. Oh, Anime! Oh, çok iyi, çok iyi. Wow. Ne yapıyorsun ya? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bu, yani bu şarkı bu videonun yakında arkadaşlar yani Evet Yani reklam gibi işte Yoksak oh, no. Bence yeni sezon, when the new reklam çıkıyor Aa, reklam olacak, evet olması lazım dem tamam, tamam. çok hareketliydi yani the video evet şşş, şş, şş, her yerde kamp dayker's evet <gülüyor> <gülüyor> öyle yani ama <gülüyor> sözleri <sonları> bakmıyorum yani <gülüyor> ben, de, ben de bakmadım ben yani yani evet. Öyle iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, Bekliyoruz. Ama PUBG oynuyoruz yani. Oynamıyoruz. Oynamıyoruz. Evet. Evet Apex Legends Biliyor musunuz? Evet arkadaşlar yani yani abone olabilirsiniz. Yani Instagram'da takip edebilirsiniz. Ve Bir dakika 0 görüşene kadar Paris. Tamam.